8 Ağustos değerli boğa burçları nasılsınız yükselen vay burcunuzu takip edebilir e-akkayokşul e, instagram sayfam günlükte takip edebilirsiniz. Değerli boğalar bu hafta fikirleriniz, kafanızdaki projeleriniz, yapmak istediğiniz yenilikler için çok güzel fırsatlar. Ve bu fırsatları özellikle kendi kendiniz için başlamış, başkaları için başlatılmış projelerde yer alacaksınız. Ve iç dengeniz ve gereken doğru döneme doğru hareket ettiği için... Ne iş yapacağınıza, nasıl bir ortamda olacağınızı ve kendinizi nasıl büyüteceğinizle ilgili çok güzel kapılar aydınlanacak. Bunları fırsata çevirmek, sizin fikirlerinizle fırsata çevirmek size artı bir güç, artı bir e, e, enerjinizi yüksek tutacak. O yüzden işinizle ilgili mesleki konularda hem nazik hem pozitif hem güçlü hem de hedeflediğimiz kapıların anahtarları bizim için doğru açılacak. Eğer iş konularınızla ilgili uzun süredir yer değişimi istiyorsanız haydi araştırın. Evraklarınızı yollayın, olumlu kapınız var. Uzun süredir yerinizle ilgili değişmesini istediğiniz ve masa değişikliği bekliyorsanız haydi yöneticinizle konuşun ve bunu bir an önce pozitif bir enerjiye çevirin. Paranızla alakalı birikmiş haklarınız ve uzun süredir bunlarla ilgili mücadeleleriniz varsa yasal olarak ve oradaki insanların da size bu haklarınızın sunacağını bilmenizi istiyorum. Aslında hem kalarak hem de kendinizi tekrar iş hayatınıza adapte ederek çok güzel bir haftanın altyapısını oturtacaksınız. Çok fazla işinizle alakalı iletişim konuları, bilgisayarla alakalı evraklar büyük, projeler büyük olumluluklar var. Bunların hepsinin altından kalkabileceğiniz... Hatta bunu kalkarken de ödülleri, ödül konularıyla alakalı büyük başarılar elde edeceksiniz. Ben sizden korkmarım da, hani böyle rahat evreniz, Düzenim güzeldi. Bu kadar yoğunluk sizi yıpratabilir. O yüzden tatille ilgili planlarınız Ağustos son beşe itibariyle daha yoğun geçecek. Bu da sizi daha keyifli, hem de parasal anlamda da uzun süredir ödeyemediğiniz ya da para ile ilgili sıkıntılarınızla ilgili sistemi de oturtacaksınız. Daha kendinizi güçlü, daha keyifli hissedeceksiniz. Eğer devlet kapısı ile ilgili evraklarınız varsa olumlu. Eğer akademisyen ya da üniversiteye bir e, tekrar bir başlangıç ya da üniversitede görev almak istiyorsanız olumlu ve destekli bir nokta çok güzel hayırlı kapılarınız olacak değerlendirebilirsiniz kendinize yeni iş ya da farklı bir alandan farklı bir yoldan iş beklentiniz varsa bunlarla ilgili kapılarında altyapıları açık siz bu hafta bol bol düşünün ne yapmak istiyorsanız bu enerjiyi kendinize çekin ve yapın çok güzel iş alanlarımız var gözüküyor yalnız e, sizde şu var renkli bir hayata geçmek, bu böyle rahat uyumaktan çok aşkla aşk, aşık olmak, bütünleşmek, keyif almak istiyorsunuz ve hayatınızı renkli bir şekilde devam edip aşkla ilgilenmek istiyorsunuz. Yeni anlaşmalar belki bu yüzden size zorluk yaratabilir ama hem para dengemiz hem de aşk hayatımızla ilgili çok güzel fırsatları değerlendirdiğinizde üzerinizdeki yük Korku ve endişe hayatınız geride kalacak. Çok güzel bir başarı. Aşkla da başaracak gözüküyorsunuz. Ben şunuz Bazı boğalar diyor ki ben eski ilişkime geri dönmek istiyorum. Ben bu konuda çok acı çaktım ve kalbim çok fazla yıprandı. Bana bu konuda bir enerji var mı? Evet bu geri gelecek ama... Ee, sizin kader arkadaşınız o değil yepyeni bir hayat arkadaşınız olacak ama yüzleşmek ya da içinizdeki öfkenizi kusmak istiyorsanız Ağustos 21'i bekleyin bu enerjiniz de gerçekleşecek. Yeni aşk bekliyorum beni aşk bulacak mı diyorsanız bu hafta gözünüzü dört açmamız ve bu enerjiye geçiş yapacağınız bir hafta bence aşk da kapıda siz gereksiz korkuyorsunuz hayat arkadaşınızla başlama enerjiniz var gözüküyor aile büyüklerimiz özellikle baba bağırsak e, kalp problemi yaşayabilir sağlıkla ilgili noktalarda bu noktada yıpranabilir ve bunun temposu sizi yıpratabilir buna dikkat edeceğiz ama evli olanlarda bazı boğa burçlarında e, ciddi anlamda sorunlar daha fazla e, geçmiş kavgalarımız para kavgalarımız, aile yaptığımız bu yatırımlarla ilgili çok fazla gereksiz ve kendinizi çok fazla kendi kabuğunuzun içerisine çekeceksiniz. Bu yüzden evde olan bazı boğa burçları psikolojik olarak yorgunluklar ben anlaşılmıyorum ve beni kimse anlamıyor. Ben artık bıktım ve gitmek istiyorum diyenler için eşiniz ya da siz özür dileyip bu ilişkiyi tekrar kurtaracaksınız. Ve bu kurtarma sizin evliliğinize renk ve heyecan verecek. O yüzden adımı hiç bekletmeyi şimdiden yapın. Olay kapansın istiyorum ev taşınma konuları olan bazı boğa burçları için aslında evi taşı taşınma değil de boya badana yenilik yeni şeyler yapmak isteyen boğalar için çok güzel noktalarımız var. Yani bunlarla ilgili ne yapmak istiyorsanız çok başarılı ve aydınlık. Sadece şunu yapmanızı istiyorum. Uzun süredir evinizde ben bu evi beğenmiyorum ve enerjisi beni basıyor diyorsanız lütfen bu evin enerjisini satın. Çünkü burada bir rızksızlık var. Geçmişle alakalı bazı kaoslar sanki bu evin enerjisini almış. Satın. Çok daha huzurlu ve güzel bir ev anahtarınız gözüküyor. Mutlaka bunu yapın istiyorum değerli boğaburçları. Ee, uzun süredir araç dikkat probleminiz olabilir. Araçla alakalı yaşayacağınız e, kaza, dikkatsizlikle yapılan bir kaza evremiz olabilir. Bunu da ihmal etmeyin. Eğitim konuları ya yüksek lisans ya da ki farklı bir eğitim almak istiyorsanız bu dönem bunlarla alakalı yapacağınız başlangıçlar sizi çok fazla e, sevindirecek. bu ara e, muhafaza hani dediğimizde bilinç sanki geçmiş tutum konularıyla alakalı yani kız, anneyi kıskanabiliriz ilişkimizi kıskanabiliriz bu bu ara böyle kafamız daha böyle e, içsel dünyamızdaki duyguları yansıtamıyor olabilir o yüzden böyle muha, muhafaza kar muha muha fa Sakar. Yani yine yanlış söylemiş olabilirim. Neyse size ruhunuzu geride bırakın. E, altın borcunuz varsa ödenme ya da bu konuyla ilgili gündemde olacak yenilikler var. Destek alacaksınız ve borcunuz harcınız kapanacak. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun.